Oh, oh, oh. Elbet günler geçiyor Zaman sadece deşip geçiyor Geçiyor Elbet günler geçiyor Zaman sadece deşip geçiyor Kalpte sen, dilde sen, tende sen Canda ahyal sensiz olmuyor Gildesen, gildesen, tendesen Camda ahyar sensiz olmuyor Gel dayanamam, gel ömrüm talan Ben sana dayanamam Gel adın adıma, gel canın canıma Her şeyim sana kurban Yanamam. Gel ömrüm talan Ben sana dayanamam Gel adın adıma Gel canın canıma Her sana kurban. Elbet, dertler bitiyor ayrılık gözümden kanlar döküyor bitiyor elbet dertler bitiyor ayrılık gözümden kanlar döküyor sazda sen sözdesen şarkılarda sen ah yar sensiz olmuyor Desen şarkılardan sen ah yar sensiz olmuyor. Gel dayanamam gel ömrüm talan ben sana dayanamam. Gel adım adım'a gel canın canıma Her şeyim sana kurban. Gel dayanamam, gel ömrüm talan Ben sana dayanamam Gel adın adıma, gel canın canıma Eşeğim sana kurban